Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle ledleri 8 adet LED sağa sola kaydırma, en sonunda 3 kere 5 kere bir flash verdirme işlemi yaptıracağız. Ben önceden hazırladım. sizle birlikte yani hızlandırmış bir şekilde hazırladım. Yani bunlar biraz can sıkıcı şeyler. Hemen hızlı bir şekilde hazırladım. Tagleri, mevgileri, bağlantıları her şeyi ayarladım. Şimdi ben size mantığı genel olarak bir anlatayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki. Şimdi bir byte sekiz bitten oluşuyor. Her bir kutucuk burada bir biti temsil ediyor. Bir bit, her bit bir led temsil eder. Buranın alabileceği maksimum değer 255. Yani bir byte. 1 byte en fazla 255 sayısını alabilir. 256 farklı değer alabilir. O 256'ci değer de hepsinin 0 olma durumu. O yüzden alabileceğim maksimum değer sadece 255. 256 olduğu zaman ikinci e, byte'a yani 1 byte artı 1 bit oluyor. İkinci byte'a sarkıyor. Şimdi biz burada hesaplamaları yaparken, led'i kaydırırken şurası 1, burası 2, Burası 4, burası 8, burası 16, burası 32, burası 64, burası 128 olarak kayacak. Yani ledlerimiz teker teker 1'den 2'ye, 2'den 4'e, 4'den 8'e, 8'den 16'ya, 16'dan 32'ye, 32'den 64'e, 64'den 128'e doğru kaymaya, kayması gerekiyor. Bunu çekelim. Tiaport aldığı kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Tek tek bu şekilde hesaplamamız gerekiyor, yok. Katlamaya gerek yok. Yani her seferinde ikili çarpmaya gerek yok. Bunu her seferinde geri doğru kaydırırken de tekrardan sağa doğru kaydırma yapacağız. Bu şekilde ledlerimiz sağ veya sol doğru kaymış olacak. En son 255 değerini komple vereceğiz. 255 ve 0. Bir saniye 255 değerini vereceğiz. Bir saniye 0 değerini vereceğiz. Bir saniye 255 değerini vereceğiz. Bir saniye 0 değerini vereceğiz. Bu şekilde LEDlerimizde flash yapmış olacak. Saniye, saniye de bir kere flash yapmış olacak. olacak. Şimdi hemen programlamasına geçelim. Bir fonksiyon blok açalım burada. Bu sefer ladder ile la yapalım. Şimdilik memorileri kullanmamak için şunları kullanacağız. Bu input, output ve statik alanlarını kullanacağız. Burada bir tane input'umuz var. Buton. Bir tane in var. Let's byte yazalım buna. Bunu direkt byte olarak alacağız estetik alanlarımız var şimdi çalışma durumlarını falan takip ettiğimiz çalışıyor an sola kaydırma sınırı sağ kaydırma sınırı bir de flashin aktif olma durumu Bunları memory kullanmaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde buraya işledik. Şimdi butona basıldığında buraya butona basıldığında bizim çalışıyor değerimiz setlenmesi lazım. Bunu hemen set yapalım. Şuradan. Aynı zamanda çalışıyorum. Kapalı kontağını buraya ekliyorum. Bunun sebebi de ledler sağa sola kayarken butona tekrar bastığın zaman butonun işlem görmemesi için. Çünkü aktif olduğunda burası açılacak ve buton istediği kadar basılsın işlem bitene kadar buton aktif olmayacak. Hemen şu araya bir tane bu komut ekleyelim. Buraya 128 değerini ekleyelim. LED SPITE'e ekleyeceğiz bunu. Şimdi burada yaptığım işlem butonuna bastığım zaman çalışıyor, setlendi. Aynı zamanda LED SPITE'i 128 ekledik. Yani 128 neydi? Benim 8. bitim, en sondaki LED'im aktif olsun demekti. 8. bit aktif oldu. Şimdi aşağıda bunu kaydırma işlemi yapacağız. Bir tane Çalışıyor. Alalım tekrardan buraya. Açık kontakla. Şimdi buraya bir karşılaştırma komutu ekleyelim. Let's bite, Bir eşit olduğunda sola kaydırma sınırı aktif olsun. Setlensin. Şimdi bunu, sebebi, bunu yapma sebebim şu. Ledler sola doğru kaydığı zaman Sıfır olmaması gerekiyor. Sıfır olursa kaydıracak bir bit kalmıyor. O yüzden ledlerin tamamı kapanır. Ondan sonra program o şekilde kapalı şekilde kalır. Program sonlanmaz. Ben de o yüzden ne yapıyorum buraya? Ledin sınırını 1 olduğunda setliyorum. O seti nerede kullanacağım? Hemen aşağıda. Yine çalışıyor çalışır alıyorum. Sola kaydırma... Sola kaydırma sınırını kapalı kontağına alıyorum. Burada şimdi memory bitlerimiz vardı bizim. 1 saniyelik bir Hz'lik olan memory bitimizi alıyoruz. Bunu da pozitif kenar tetiklemeli yapıyoruz. Ee, 1.1'i kullanmamıştık. Bas 1 diyelim ismine. Şimdi bu sağ kaydırma komutu. Yani her bir bitimi sağ 1 1 1 1 1 kaydıracak. Onu 1 1 kaydırması gerektiğinde aşağıda şimdi ailedeceğiz. Let byte'ın buraya ekliyorum ve birer birer kaydırması için de aşağı 1 ekliyorum. En son tekrardan let byte'a bunu atıyorum. Şimdi her seferinde bir sağ kaymış olacak. Bir öncekine kaymış olacak memledim değerim. ya yani sağ kaymış olmak derken şöyle. Şimdi buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Ama benim ledlerimde sıralama 1, 2, 3, 4, 5, 8 şeklinde olduğu için aslında ben de burada sola doğru kaydırmış olacağım. Ama bit dizilimine göre aslında sağa doğru kaydırmış oluyoruz. Şimdi sola kaydırma sınırı aktif olduğunda ve sağa kaydırma sınırı aktif olmadığında yine bizim 1 Hz'lik alalım. Tekrardan paylaşım olarak kullanalım bunu. M1.2. <Gülüyor> Patik yapalım. Bu sefer de sola kaydıracağız. Yine let's bite bir let's bite. Sola kaydırma sınırı aktifse, yani artık sola sola kaydırma işimiz bitti ve o aktif artık. Ve let's bite 128'e eşitse sağa kaydırma sınırını aktif et. 128'de benim en sondaki bitimin değeriydi. Artık sağa kaydırma sınırına da gelmiş oldum.